83 plus saatlik aranan programcı olma kamp kursuma hoş geldiniz. Ben Engin Demiron. Tayı, Merkez Bankası, İşbank, Akbank, Birleşmiş Milletler, Hazine Müsteşarlığı gibi 300'den fazla kuruma son 15 yılda eğitim veya danışmanlık verdim. MCT, PMP ve ITAL sertifikasyonlarına sahibim. Şimdi bu tecrübelerimi online eğitimlerle hem sektöre yeni girecek adaylara, hem de sektör profesyonellerine aktarıyorum. 83+ plus saatlik aranan programcı olma kamp kursumuz hiçbir programlama bilgisi olmayan veya mevcut bilgisini bir sonraki aşamaya getirmek isteyen adayları hedef almaktadır. Programlamaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, farklı teknolojilerde sürekli geçiş yapıyorsanız, farklı teknolojilere jump start, hızlı ve efektif giriş yapmak istiyorsanız bu Yol Haritası kursu size göre hazırlandı. Şimdilik 83 saat olan kursumuz, yeni gelenecek teknolojilerle beslenerek artacaktır. Sektörde en çok kullanılan teknolojiler, Python, C Sharp, Java, JavaScript, HTML, React, Angular bu kursun sadece bazı ana başlıkları. Ve hepsini sektörde kullanıldığı gibi sıfırdan öğreneceksiniz. Herhangi bir mülakata girdiğinizde sektör profesyonelleri etkilenecektir. Çünkü bu kurusta öğrendiğiniz her şey sıfırdan başlayıp tam olarak sektörde uygulandığı gibi işleniyor. Hadi gelin başlayalım.